Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Metin yayınları, TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 150 ve 151. sayfaların çözümlerini yapacağız. Karma 23. testteyiz. Üniversiteliğim testine sevgili arkadaşlar. Dilerseniz ilk sorumuzda başlayalım. <gülüyor> Pardon. Aşağıdaki düzenekte verilen renkli hücrelere birbirinden farklı rakamlar yerleştirilecek. Soldan sağa ve yukarıdan aşağı birbirine komşu olan hücrelerde oluşan sayılara renkli hücreler arasındaki işlemler uygulandığında elde edilmesi istenen sonuç boyasız hücrelerde belirtilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre bu düzenekteki kırmızı hücreye yazılacak sayı kaçtır? Şimdi 225'in çok fazla bir alternatifi yok. Mesela 25 kere 9 diyebiliriz buna. Hadi diyelim 25 ile 9. Çarptınız 225 geldi şimdi burası 900 küsür bir sayı yaptı 900 küsür bir sayıyı bir rakama böldüğümüz zaman 49 gelmesine imkan yok Dolayısıyla 25 kere 9 sevdamızdan vazgeçeceğiz peki o halde biraz küçültelim biz bunu 25 kere 9 değil de mesela 45 kere 5'e bakalım arkadaşlar çarpıldı tabirde 225 gelir burası 500 küsür bir sayı olacaktır şimdi bu 500 küsür bir sayıyı biz bir rakama böldüğümüz takdirde yine 49 gelmesine imkan yok. En kötü 10'a bölsek bile 50 geliyor zaten. Dolayısıyla 45 kere 5 sevdamızdan da vazgeçiyoruz. Ve geriye tek bir seçenek kalıyor. O da sevgili arkadaşlar 75 kere 3. Şimdi 300 küsür bir sayı var elimizde. Hemen bir rakama bölüp 49'u elde edebiliriz. Mesela sevgili arkadaşlar bunu 7'ye böldüğümüzü düşünecek olursak. 49 kere 7 bize 300 küsür sayıyı vermesi lazım ki bu da 343 yapar. E gayet sağlıklı geliyor o zaman cevap 7 mi? Hayır neden? Çünkü birbirinden farklı rakamlar demişti ya 3 ile 3 birbirinin aynısı oldu O halde sevgili arkadaşlarım buraya 7 değil Eğer 8 yazarsanız 8 kere 49 bize Sevgili arkadaşlar 392'yi verecektir Ve görüldüğü üzere bütün rakamlar Birbirinden farklı oldu Dolayısıyla sevgili arkadaşlar kırmızıya 8 yazılması Tercihimiz olmalı Cevabımız D şıkkıydı Geçtim 2'ye A, B, ve C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 3 basamaklı ACA sayısının rakamları toplamı 2 basamaklı BC sayısına eşitmiş. Şimdi A artı C artı A yani 2A C bize BC 2 basamaklı sayısını veriyormuş. 2 basamaklı AB sayısının rakamları toplamı ise C rakamının 3 katına eşittir. Yani A ile B'nin toplamı da sevgili arkadaşlarım C rakamının 3 katına eşit oluyormuş. Pekala A artı C bölü B işleminin sonucu acaba kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım 2 A'nın üzerine C eklendiği takdirde BC iki 2 basamaklı sayısını elde ediyorsak ki ben burada şunu yaparım. 2 A artı C bakın sağdaki 2 basamaklı bir sayı olduğu için çözümlerseniz 10 B artı C gelecektir. Her iki taraftaki C'leri sildik süpürdük. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz de A eşittir 5 B'yi bulursunuz. Buradaki ihtimaller neler? B 1 iken A 5'tir. B 2 iken A 10 olur. Demek ki tek bir ihtimal varmış. O da 5'e 1 ihtimal. Yani A 5 ve B 1. 5'te 1'in toplamı 6. 6 eğer 3C ye yeşilse C de 2'dir arkadaşlar. Bakın A 5'ti. C 2'ydi. B de 1'di. 2'yi 1'e böldünüz. 2 üzerine 5 eklediniz. Doğru cevap 7 oldu arkadaşlar. 2. sorumuzun cevabı E şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Devam ediyorum arkadaşlarım 3. sorumla her n sayma sayısı için üçgen n ifadesi n çarpı n artı 3 çarpı n artı 2 n artı 6 şeklinde tanımlanıyor. Buna göre bu ifadenin değeri hangisidir diye soruluyor hemen yapalım işlerine bakın üçgen 15 demek 15 çarpı 3 fazlası çarpı 6 fazlası eksi 12 üçgen demek 12 çarpı 3 fazlası çarpı 6 fazlası da sevgili arkadaşlarım 12'nin 6 fazlası olacağı için 18 ve bölü diyorum. Altta da 9 var bakın. 9 çarpı 3 fazlası çarpı 6 fazlası dedik. Şimdi üst tarafta 15 çarpı 18'lerin ortak olduğu görülüyor. 15 çarpı 18 parantezin alırsak 21 eksi 12 kalır ki bu da bize 9'u verir. Bölü alt kısımda da 9 çarpı 12 çarpı 15'iniz mevcut. Burada 15'leri ve 9'ları sadeleştirirsek 18 bölü 12 cevap olur. 6 ile sadeleştirilirse 3 bölü 2 gelir. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Üçüncü sorumuzun cevabı A'ydı. Geçtim dördem. Dördüncü sorumuzda ABC doğal sayılarmış. 2A artı B üzeri C ifadesi de tek sayımış. Bakın ABC doğal sayıyken bir doğal sayının iki katı çifttir ve çiftin üzerine B üzeri C eklenince bu doğal sayı tek oluyorsa demek ki B üzeri C kesinlikle tekmiş arkadaşlar. Burada ABC doğal sayı olduğu için B'nin sevgili arkadaşlarım %99.99 .99 teki olduğunu söyleyebiliriz. O %0.01'lik ihtimalde B'nin çift bir sayı olup C'nin de sıfır olma durumu C çiftin sıfırıncı kuvveti de yine bir yani teki verir bize. Bunu da unutmayın. Yani B çift olabilir. Şimdi buna göre 3 tane var. her zaman doğru olan soruluyor. Eğer A çiftse demiş A artı B tektir. Şimdi A çiftse B'nin çift olma durumu vardı. Dolayısıyla 1. Öncülü, öncülümüz sevgili arkadaşlarım patladı. Biri eledik. Daha sonrasında devam ediyorum arkadaşlar. İkinci öncülle C tektir demiş. Şimdi C'nin çift olma durumu da söz konusu olduğu için bunu da eleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Üçüncüye bakıyoruz. Eğer A artı B çiftse demiş. Şimdi A'nın ben ne olduğunu bilmiyorum. B'nin de ne olduğunu bilmiyorum. Ama bunun çift olabilmesi için A'nın da B'nin de ikisinin de tek olması lazım. Ya da bu çiftken bunun da çift olması lazım. A üzeri C tektir demiş. Şimdi eğer ki eğer ki B tekse. B tek olduğu durumda C bizim için fark etmeyecektir. Ama A tekse sevgili arkadaşlarım tekin her kuvveti tek olacak. Daha sonrasında eğer ikisi de çiftse yani A çift eğer B de çiftse B'nin çift olduğu durumda yani B'nin çift olduğu durumda biliyorsunuz görüyorsunuz C sıfır oluyor. C sıfırsa A ne olursa olsun sıfırıncı kuvveti birdi yani her halükarda sonuç tek oluyor. O halde üçüncü öncülümüz doğru ve yalnız 3 bizim cevabımız olacaktı. Devam ediyorum gençler 5. soruyla. Ardışık 3 doğal sayının kareleri toplamı asal ise bu toplama karesel asal sayı denir. Mesela 5'i örnek vermiş. 0'ın karesi, 1'in karesi, 2'nin karesi toplarsanız 5'i verir ve 5'te asal sayı olduğu için 5 bir karesel asal sayıdır diyor. Buna göre iki basamaklı kaç tane karesel asal sayı vardır diye sorulmuş. 0'ın karesinden başlayıp denediği için biz 1'in karesinden başlayalım. 1'in karesi, 2'nin karesi ve 3'ün karesi bunları toplarsanız sevgili arkadaşlarım 1 artı 4 artı 9'dan bize 14'ü verir ki 14 asal değil 2'nin karesi şimdi 1 büyütüyorum bunları 2'nin karesi 3'ün karesi ve 4'ün karesine bakalım Bu da 4 artı 9 artı 16 Sevgili arkadaşlar 29'u verir ki 29'un bir asal sayı olduğunu biliyoruz Demek ki 29 bir karesel asal sayıymış Şimdi 3'ün karesi hocam böyle bakarak gideceğiz mi? Evet sonuna kadar bakacağız Artı 5'in karesi toplamları 50 yapar 50 asal değildir 4'ün karesi, 5'in karesi ve 6'nın karesine bakıyoruz. Bakın burası 16, burası 25, burası 36. 16 ile 36'nın toplamı 52 yapar, 25 daha 77 yapar. 77 asal değil. 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesine baktığımız takdirde bunların toplamda bize 100'ü verir ki iki basamaklı bile değil. Demek ki artık geri kalanına bakmamıza lüzum yok. Kaç tanemiş arkadaşlar? Bir tane doğru cevap B seçeneği olacaktı. 151. sayfamıza doğru geçiyoruz. 6. sorudayız. Aşağıdaki düzenekte daire içerisinde yazılan doğal sayının son 2 basamağındaki rakamlar kaldırılıp yerine bu rakamların toplamı yazılarak yeni bir sayı oluşturuluyor ve bu işleme sayı 1 basamaklı olana kadar devam edildiğinde bulunan sonuç düzeneğin değeri oluyor. Örnek olarak 2021'i mesela göstermiş. 2 ile 1'in toplamı 3, 203 oldu. 3 ile 0'ın toplamı 3, 23 oldu. 2 ile 3'ün toplamı 5 olduğu için 5'e eşittir. 1 basamaklı olana kadar devam etmiştik. Dolayısıyla bu değer 5'miş arkadaşlar. Buna göre. Değeri bir olan 3 basamaklı kaç tane en doğal sayısı vardır diye sorulmuş. Şimdi burada biraz e, bu tarz büyük işlemlerde ki zaten şıkları da görüyorsunuz. Bunları saymamız gerekiyor normalde ama. E, genel itibariyle benim kanalı dinleyen arkadaşlarım da e, şunu biliyordur. Şu sözümü biliyordur. Eğer uzun uğraştırıcı şeyler varsa siz basitini düşünerekten genele hitaben bir yorum yapın. Nasıl mesela örnek veriyorum. 3 basamaklıları değil de 1 basamaklıları düşünsek. 1 basamaklı olup da değeri 1 olan ne var arkadaşlar? Bir tek 1 var. Başka yok. Mesela 2 basamaklı olup da değeri 1 olan vardı. 2 basamaklıları düşünün. Burada bir tane vardı. 2 basamaklı bir 10 var. Sonra 19 var. Niye? Çünkü toplarsanız 10 on yapar. Onun da rakamlarını topladınız. Ne geldi? Ve yine 1 geldi. O halde 28 vardır. 37 vardır. 46, 55, 64. 73, 82 ve 91 var. Yani arkadaşlar burada toplam 10 tane var. Şimdi bir basamaklıları düşündüm, bir tane. iki basamaklıları düşündüm, 10 tane. Üç basamaklıları düşündüğünüz zaman rahatlıkla 100 tane de söyleyebilirsiniz. Yani cevabımız C. Hocam çok mu uydurma oldu demeyin. Uydurma değil arkadaşlar. 4 basamaklı düşünürseniz de 1000 tane gelecektir. Bunu şöyle de farklı bir yöntemle de düşünebiliriz. Şimdi biliyorsunuz bu rakamların hiçbirinin aslında birbirine bir üstünlüğü yok. Yani hani bir sıralama bağıntısı oluş, oluşturursanız evet 3, 2'den daha büyüktür. İşte 4, 1'den daha büyüktür. Ama normal şartlar altında rakamların herhangi bir torpili yok arkadaşlar. Şimdi şunu düşünelim. Bizim 3 basamaklı kaç tane doğal sayımız var? İlki 100, sonu 999 olmak üzere toplam 900 tane sevgili arkadaşlarım. Bizim 3 basamaklı neyimiz var? Doğal sayımız var. Bunların hiçbirinin birbirine bir üstünlüğü olmadığı için ve sıfırla başlayan bir 3 basamaklı doğal sayımızda olmadığından 9 yüzü direkt 9'a bölersiniz ve yine cevabı 100 bulursunuz. Neden 9'a böldüm? Çünkü şu sonucu yani şuradaki değeri 1 olan. 100 tane, 2 olan 100 tane, 3 olan 100 tane, 4 olan 100 tane, yine 9 olan 100 tane sayı vardır. Rakamların birbirine karşı bir üstünlüğü bulunmadığından kaynaklanıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım cevabımız 100 olacaktı diyebiliriz. Cevap C seçeneğiydi. Devam ediyorum 7. soruyla. Birer tane asal böleni olan ABC sayma sayıları için aşağıdakiler biliniyor. Bakın, her birinin birer tane asal böleni var. Yani bunlar ya bir asal ya da asalın karesi, küpü, 4. kuvveti gibi olan sayılar. A sayısı B sayısından, B sayısı C sayısından daha büyüktür. Yani A büyük, B büyük, C gibi bir sıralamamız var. A'nın asal böleni B'nin asal böleninden, B'nin asal böleni de C'nin asal böleninden daha küçükmüş. Şimdi A'nın asal bölenine ben P dersem, bununkine Q dersem, bununkine R dersem, P küçük, Q küçük, R'ymiş. Buna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim mesela ben burada P'yi 2 seçebilirim. P 2 seçersem A demek ki sadece iki çarpanlarından oluşuyor. B'yi sevgili arkadaşlar 3 ve R'yi de 5 seçelim o halde. Şimdi buradaki sıralamamızda ben C'yi rahatlıkla 5 seçebilirim. Çünkü en küçük o zaten. Şuraya bakalım. E, burasını ben 2'nin karesi e, seçersem ki bize ne demişti bu arada? iki basamaklı falan demiş mi? A sayısı tamam. Tamam A artı B artı C toplamı en az kaçtır diye sormuştu. Birer tane asal böleni vardı bunların tamam. Mesela ben A'yı 4, B'yi de 3 seçersem 4 büyük 3 büyüktür 5 olamaz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım şurada 2'nin 4. kuvvetinden bunu 16. Bunu da sevgili arkadaşlarım 5'ten daha büyük olsun diye 3'ün karesinden 9 seçebilirim. Bakın böylelikle 16 büyük 9 büyük 5 çıktı. Ki dikkat ettiyseniz 2 küçük 3 küçük 5'tir. Bunların toplamı sorulmuş bize. Bunların toplamları 30 yapar arkadaşlar. Cevabımız da C seçeneği de verilmiştir diyebiliriz. Devam. 8. soru. Bir asal sayı B ve C pozitif e, A bir asal sayı B ve C birer pozitif Gerçel sayıdır Bakın asal sayıya nasıl oluşmuş B eksi 2 kere C artı 1 <gülüyor> Şimdi C pozitifse <gülüyor> Şuraya yazdığımız takdirde Biliyorsunuz asalların çarpanları 1 ve kendisi olur Buraya pozitif sayı yazarsanız Burasının 1 gelmesine imkanı yok O zaman burası kesinlikle 1'dir Yani kesinlikle ama kesinlikle B 3'müş arkadaşlar Bu 1 İkincisi C artı de A'ya direkt eşit olması lazım. C artı 1 eşittir. A olması şart. Şimdi B artı C toplamı A sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlar şöyle diyeceğiz. B'nin 3 olması gerektiğini biliyoruz. B artı C. Bakın B artı C. Ben buraya B ekledim. B kaçtı? 3'tü. Şimdi şuraya C artı 1'in A olması gerektiğini. Yani C'nin aslında A eksi 1 olması gerektiğini biliyoruz. Ben bunu B ile toplarsam sevgili arkadaşlarım. Yani buna 3 eklersem. Buraya 3 eklediğim takdirde, buraya da 3 ekleyeceğim yani şu B'yi de unutmayın. Böylelikle B artı C'yi bulmuş olduk bakın. Burası kaçmış? A artı 2. Yani B artı C, A'dan 2 fazladır. Yani cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim 9'a. Asal bölen sayısı en az 2 olan 2 basamaklı bir ab doğal sayısının Dikdörtgen içerisindeyse eğer en büyük asal böleni ile en küçük asal böleninin toplamı üçgen içerisindeyse de yine en büyük asal değeri ile asal böleni ile en küçük asal böleninin pozitif farkı alınıyor. Mesela 15 3 ve 5'tir en küçük ve en büyük asal bölenleri. Toplarsanız 8 yapar. Niye topladık? Dikdörtgen içerisinde. Bunun niye mutlak değerini aldık? Çünkü üçgen içerisinde. Şimdi AB iki basamaklı doğal sayısı en büyük asal böleni ile en küçük asal böleninin pozitif farkı 3'müş. CD iki basamaklı doğal sayısının da en büyük asal böleni ile en küçük asal böleninin toplamı 15'miş arkadaşlar. Buna göre A artı B artı C artı D toplamının en büyük değeri soruluyor bize. Mesela CD'den başlayalım ya da AB'den başlayalım. AB 2 basamaklı sayısının e, en büyük pozitif en büyük asal böleni ile en küçük asal böleninin arasındaki fark 3 ise ben bunu 2 ve 5 seçebilirim. E tabi. A, B, iki basamaklı sayısını bölebilen 3 de olabilir bu arada. Hani bu var mı yok mu bilmiyoruz. Şimdi 2, 3 ve 5'ten üretmeye çalışalım. Çünkü en büyük istenmiş. 2, 3 ve 5'ten neler üretilebilir? Ee, şöyle diyelim. Hepsini önce bir çarpalım. Mecbur çarpılacak zaten. 30 gelir. Bunu bir daha 3 ile çarparsanız 90. Bakın bunun en büyük 90'ın en büyük asal böleni 5'tir. En küçük asal böleni 2'dir. Farkları da 3'tür sağlar. O halde bunu 9 bunu 0 seçebilirim. Yüksek çıksın diye uğraşıyoruz. Peki CD'ye bakalım şimdi. Asal bölenlerinin toplamı 15'te en büyüğü 13'tür en küçüğü 2'dir diyebilirim ya da mesela 3, 5, 7'nin de toplamı 15'tir. Ama bunları direkt ham halleriyle çarparsanız zaten 105 geleceği için ve 2 basamaklı olmadığı için bunu ederiz. Yani kesinlikle ve kesinlikle 13 ve 2 ile uğraşacağız. Tabi 13 ve 2 hariçinde aralarındaki asallarda olabilir. Ama şu şartlar altında 2 ile 13'ü mecbur çarpacağız 26. Şimdi 26'nın Diğer katları da olabilir arkadaşlar mesela 3 katı 5 katı olmaz da 3 katı belki olabilir 3 kere 26 78 yapar bir daha 2 katı derseniz 52 olur bir kere daha 2 katını alırsanız o zaten olmayacaktır 52'nin rakamları toplamı büyük 78'in mi 78'in o halde ben şuna 7 ona da 8 derim bunların toplamı istenmiş bizden bunları toplarsak 7 8 9'un toplamı 24 yapar cevabımızda C seçeneği olur Devam son sorumuz 10. soru Son soru değil mi bu arada bir daha bakalım şöyle aynen son sorumuz. Pozitif tam sayıların ard arda gelen hangi n tanesi seçilirse seçilsin. Seçilen sayıların toplamı n ile tam bölünüyorsa n'ye harika sayı denir. Buna göre yüzden küçük kaç tane harika sayı vardır diye soruluyor. Şimdi pozitif tam sayıların ard arda gelen n tanesi seçiliyor. Ve bu sayıların toplamı n'ye bölünsün istiyor. Yani şöyle örnek veriyorum. 2, 3, 4. Bunların toplamı 3'e bölünür. Arda arda seçtiğiniz arkadaşlar. Seçtiğiniz takdirde 3'e tam bölünür. Niye zaten 3 tane sayıydı? Bunların da toplamı zaten 3 kere 3'tür aslına bakarsanız. Veya 4 tane sayı seçelim. Örnek veriyorum. 1, 2, 3, 4. Mesela bunu seçtik topladık. Seyir arkadaşlar burada kaç tane sayı var? 4. E bunu toplam 10 yaptı. 14'e bölünür mü? Bölünmez mesela. Bunu kabul etmiyoruz gibi. Tamam mı? Şimdi kaç tane bu şekilde 100'den küçük harika sayı vardır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle 1 artı 2 artı 3 burada kaç tane sayı var? 3 tane sayı var. Ve Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 2 tane olanlara da bakabiliriz öncelikle. Çünkü 100'den küçük harika sayı sorulmuş. 2 tane sayı da olabilir tabii ki. 2 e, tane sayıdan 2 tane ardışık sayı toplanırsa mutlaka ama mutlaka tek bir sonucu olacaktır. Tek bir sayıda 2 tane sayı 2'ye tam bölünmez. Dolayısıyla ben o iki tane sayı olanlara bakmayacağım. Dolayısıyla 3'ten başlayalım. A artı B artı C eşittir 3'ün katı olan sayılara bakacağız biz. Şimdi A artı B artı C 3'ün katıysa tabi bunlar 100'den küçük harika sayılar istemiştik ya biz. Şimdi hangi sayı ama harika sayı oluyor? Seçilen sayıların toplamı N ile tam bölünüyorsa N'ye harika sayı diyoruz. Yani mesela burada 3 tane sayı seçtik, 3 harika sayı oluyor o zaman. Tamam, yani o, bunu istiyoruz biz. 100'den küçük, yani o zaman 3 var, kesin. Peki 4 var mı? 4 tane sayı seçerseniz arkadaşlar, 4 tane sayı. Mesela örnek veriyorum, A artı B artı C artı D. Bunların toplamının 4'ün katı olan, olması lazım. Eğer 4'ün katı olabiliyorsa, o halde, o takdirde 4 bir harika sayıdır diyeceğiz. Peki olur mu? Bir buna bakalım. Şimdi 4 tane sayı sevgili arkadaşlarım varsayalım bu çiftse bu tek. Bu çiftse bu tek olacaktır ardışık oldukları için. Tek ve tekin toplamı çift yapar. 3 tane çift sayı var. 3 tane çift sayının sevgili arkadaşlar toplamda çift yapar zaten. Ama 4'ün katı olurum. Yani mesela 22 de çift ama 4'ün katı değil gibi. Tamam olay bu bunu istiyoruz. Peki şimdi düşünelim biraz. Ardışık oldukları için bunlar. Ben birini x seçersem bu x artı 1, bu x artı 2, bu da x artı 3 olur. Bunları toplarsanız 4x artı 6 gelecektir. Burası dördün katı ama bu değil. Dolayısıyla 4 harika sayı değilmiş arkadaşlar. Peki 5 olur mu? 5 olur. Niye olmasın? Çünkü ardışık 5 tane seçeceğiz arkadaşlar. Yani a artı b artı c artı d artı e. Bunların toplamı zaten bize 5c'yi verecektir. Biliyorsunuz ortadakinin 5 katı bize sayıyı veriyor. Peki 5 oluyor dedik. 3 oluyor, 5 oluyor eyvallah. 6 olur mu? 6 tane sayının toplamı 6x artı 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı sevgili arkadaşlar 15 olduğu için bu olur. Peki 6'nın katı mı? Değil. 15 6'nın katı değil. Peki 7 tane olur mu? Teklerin hepsi oluyormuş. Bunu anladık o zaman. Yani 3, 5, 7, 9, 11, 99'a kadar her biri olacak. Şimdi 3'ten 99'a kadar çiftler olmuyor o halde. Bunu anladık. Çiftler olmuyor ama tekler oluyor. Peki... Ard arda gelen hangi en tanesi seçilirse seçilsin diyor ya. Peki bu şey olur mu? Bir olur mu? Bir de olur. Niye olmasın ki? Mesela bir tanesini seçtim. 5. 5 bire bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman bir harika sayıdır. Birden 99'a kadar. O zaman ben şunu istiyorum. Birden 100'e kadar. Kaç tane tek sayı var? 50'si çift. 50'si teki olduğu için. 50 tane sayı vardır. Cevabımız da C seçeneği olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet 151. sayfamızın sonuna geldik. Bir diğer test. 24. test arkadaşlarım. 24. testimizde çözdükten sonra artık karma testler bitiyor ve fark atıyorum testini çözeceğiz 4 soruluk. Daha sonrasında bölüm değiştireceğiz. Yeni bölümümüz ise oran orantı olacak. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.